Adam, abilerim, gidelim. <gülüyor> gidelim bakalım. Gezdirecek misin bizi orada? O zaman gidelim. Abi? Hmm. Gidelim. gidelim abi, bizim uçaktı bu. Cezayir gidelim. abi, Cezayir'i bekletmeyi. 1920 model tayyare Çünkü hava yolları değil yalnız bu Valla ben sana söyleyeyim onun koltukları da dağdır Bu ön taraf bu damar. Bu Bizim ensemiz kalın değil değil mi? Aynen. Aynen. Aslında kalın ensemiz ama. İstesek yani. bilir ya. Niye bilir mi? Hımmmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adam baba geldik mi? Adam abi, sen de böyle bir zorla giriş yaşadın mı daha önce? Vallahi çok berbattı. Şahroğlu şantiye dedik, girdi <gülüyor> şantiye. Yemin ederim Amerika'ya gitsek bu kadar vallahi ya. sıkıntı yaşamadan girerdik. Ama ben biliyordum böyle olacağını. Abi Şahroğlu şantiye ne diyeceğiz sor. Biz bile bilmiyoruz. <gülüyor> <de> sonra <gülüyor> uydurduk. Adam baktı, baktı dedi, girin dedi. Gidin, nereye gidersen git. Oh. Bakalım başımıza daha ne geliyiz. Otelimize geldik. Güzel otelimize. Evet. Burası Cezayir'in otellerinden biri. Manzarası da güzelmiş. Tıpkı olarak diyeceğiz. Ondan sonra yarın ne yapacağız bakacağız. Yani, bu ne varmış? Yani, Türk olarak yapacağımız ilk şey en son yaptık ya. Evet. bunlar da Acı sürpriz. O zaman gider dışarıda yeriz biz. Duş almadan önce gidip bir karnımı doyayalım. Evet. O değil de şu. Dolabı merak ettim. Abi biz Türkler hep merak ederiz. Bu da Bu Demek ki her eklotik kapının arkasında güzel şeyler çıkmaya biliyormuş. Ben yemeğe gidiyorum. Biraz da yemek çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu <Burada hamam> mı Vallahi mı bu? bilmiyorum ama tamam Asansörü var yani. Asansörü var. mı? <gülüyor> tamam onun <tamam>. gibi. <gülüyor> Vallahi bizim Kadıköy'deki şey hanımı Azizi hamamı o da böyle. <gülüyor> Gidip yemek şeylerini abi? Yebardı gazım bu. Okay. okay. Süper, süper. Adam abi. Vallahi don yaptım, ne varsa söyle. <gülüyor> <gülüyor> Performansını iyi bekliyorum. <gülüyor> Sen Getir donat. Ne veriyor <gülüyor> işte? ne bize? Ne vereyim abimin? Bu. Hastayı bir gün gittik yeme. Abi Anama bu diyoruz ki köfte diyoruz köfte kız geldi. Bu patates bu. Böyle yapıyoruz. Yapıyor Onunla bizim arkadaş başladı kolunu sarmaya köfte köfte diyor köfte. Böyle yapıyor. Diyorum ki rafa gidelim görsene. Adem abi nasıl nasıl gözüküyor? Ne? Bir tatmaya başla bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neto <Neydi> <gülüyor> <gülüyor> Ciğerimiz de geldi. Şu demin yediğim sucuk, tavuk. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun da, bu ne abi? Bir tadına baksana. <gülüyor> Tamam, oh, tamam. Yani içini de gördüğünüz üzere hamam gibi. Aynen. aynen. Otel. Bir tel hamur desin. Bir de keseci olur şey. Yemekler nasıl? Oh, şişti. <gülüyor> Patlıyor. Cılgını çıkardık, cılgının. <gülüyor> İki gün açıkmayız herhalde. <gülüyor> Bugünkü yemeğimiz Firzola Müftek mi? Firzola mı? İyi salat? Misalat Adam abi Mekana evet. geldik Bu akşamki performansını çok iyi bekliyorum abi Bakalım böylece, böylece. <gülüyor> <Kalabidur mu? gülüyor> Bakalım ne kadar götüreceksin <gülüyor> <Bir toldurucusuna bakalım. gülüyor> Ne varsa söyledik Ne varsa bakalım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım <gülüyor> Evet Bir salata geldi bize Abi bu salatan adı ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz burada... <bunu gülüyor> Salatanın adına karışık diyoruz. Şurada çok güzel zeytin var. Zeytin. Ama bu gemi zeytinine benzemiyor. Bir tadalım. Kalamata'ya yakın. Güzelmiş. Şu pancar mı abi? Turşu mu? Ekşi mi abi? Bakalım tadına. Adam hmm. dün performansı <gülüyor> görünce dedi siz bana bırakın dedi. Nasıl bir yemek <gülüyor> yiyorsak sizi ben doyurum dedi. Sizi bir ben doyurum dedi. İşte bu Kobe eti değil tabii ki <gülüyor> nasıl abi ne bu Dana eti Dana di Valla bilmiyorum bu deve eti de olabilir Kobe eti olmadı kesin Abi iki çevirdi getirdim. Her ee, adam baba o binalar bak yeni yaptıkorum. Geldik mi? Sırf İstanbul'dan buraya ne yemeye geldik? Kebap yemeye, kebap. <gülüyor> Abi biz nereye geldik <gülüyor> ya? Kebap olduk ya, kebap yiyeceğiz, kebap olduk. Vallahi Allah emindi. Sabahtan beri geziyoruz. Boş geziyoruz. <gülüyor> şar oldu şantiye. Nerede boş şar <gülüyor> ara ara bulamadık <gülüyor> <gülüyor> Adım abi. E <gülüyor> Sıkışmadın ne mi orada? Evet. Ama ayso good. Very good. <gülüyor> yeah, very good. Nereye gidiyoruz? Cezayir'in <gülüyor> en güzel yerine Evet. Bakış ayso han belki bir <gülüyor> حاجه may. Farkım kâle Adam baba Mazurtu evet. dolanı da? Aynen aynen yolda kalmıyalım Yolda kalmıyalım evet, evet, Burdan sonraki istikamet neresi? Bundan sonra havaalanıyor, yallah Abi biraz daha geçseydik ya, ba yiyeceğimiz, içeceğimiz çok şey var mı? Yeter yeter, kadar yeter. <gülüyor> mahfettik, mahfettik. Gaz mı? Mide, mideyi dağıttık <de> be. <gülüyor> ne yedik abi biz? <gülüyor> <gülüyor> Adem baba. Dönüş yoluna geçtik. Aynen. Nasıl geçti zor günlerden sonra? <gülüyor> Geldik, gördük, <gülüyor> beğenmedik, gidiyoruz. <Beğenmiyorum. gülüyor> en sevmedi şey ne oldu? <gülüyor> şu kart olayı değil mi? Aynen. Vallahi billahi şu kart olayı gelişte Aynen. ve gidişte <gülüyor> dolduruyoruz. Para bile soran oldu değil mi ya? Para, para diyor, para diyor. Adam para diyor ya, cebimizdeki parayı soruyor. Ama para yok. yok <gülüyor> Para yok, para <gülüyor> yok böyle yaptık. <gülüyor> Yallah. Yalla. Gelişte pasaportta çok uğraştık. Biliyor musun? Şimdi fazla zorlamadık. Şimdi fazla zorlamadık. Türk nasıl olsa gidiyor dedik. Haa, yani. Türk dedi nereye? Neresi? ayakkabıları çıkarttırdı ben. ayakkabıları çıkarttırdı abi Türk olmak ne kadar zor ya yani. aynen barbura saydık mı paşa? sorunları <gülüyor> <gülüyor> neyse hayırlısı olsun evet yemekleri tattık gidiyoruz en çok hangi yemekmiş? <gülüyor> Dedi ki hep hızgara, hızgara, hızgara, geberdik ya. <Gülüyor> ee, bir adam bir oturmadı, 15, 15 çok yer ya. 15, abi ben 16'dan yedim. 16 tane. 16, 16 et, tane. Ciğer vardı, et vardı, tavuk vardı, dalak var mıydı? Evet. Dalak, sucuk da var sucuk. ha sucuk vardı, doğru, evet. sucuk var. Yok, çiğdi ya. Zaten alalım, alalım, bir bir çiğdi. etleri de adam şişeler yapıyor biliyor musun? önce hemen değil mi? Çiğ. Çiğdi. Çiğ. Ya ama <gülüyor> çiğdi çiğ olsun. Sıcağı sıcağına <gülüyor> yiyorsun ya. Aynen. Aynen. Sıcağı yediğin için lezzetli geliyor. Bir de biz açtık. <gülüyor> bir de performans. Denemesi yaptığımız için, evet. ceza yere kadar gelmişiz, Türk'ün gücünü göstermedi. İlk gün güzel oldu ama ikinci gün performansı belki düştü ya. <gülüyor> bende düşmüyordu ama. Yok sende, senden maşallah iyi ama bende düştü. <gülüyor> İlk, üç, üçüncü gün mireye patlattı. Halen <gülüyor> kendine gelemedi. Şimdi yemek, yeme, yemek yemeyi unuttuk bıraktık yani. O kadar çok et yedik ki, memlekete gider gitmez makarna yiyeceğiz. Bizim şekil makarna. Makarna, makarna. Hemen hazırlasınlar. Gidelim. Pilav, makarna, bulgur. Çok çay. Evet, burada kahveyi çok tüketiyorlar. Çay, aynen. Adamın ne? bir Aynen. Artık başka bir yolculukta adam abi, <gülüyor> performansımızı tekrar sergileriz. Bizden bu kadar. Evet. Hadi güle güle. güle. <gülüyor>